tel azim bir la umur uyumak çok tehlikelidir biri açabilir. Geldi! Geldi! <gülüyor> geldi mi? Geldi! Geldi! Geldi yine inanamıyorum. Ne geldi? Mektup arkadaşım Gretchen'dan mektup. O çok harika biri. Gretchen'dan bir mektup daha mı? Hah. Ne yani en iyi arkadaşın mı oldu? Yo, hayır. Allahu illallah. Benim zaten gerçekten iyi arkadaşlarım var. Hey bakın bana harika çocuk bilekliği yapmış. Vay hepimizin düşündüğü şeyin bilekliğini yapmış. Değil mi? Yolladığı diğer şeylerin yanına koyacağım. Çocuk sen saflantılı ve sinir balıcısın. İlki yaptığı bu kurabiyeler havanı değiştirir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hmm, çok nesil. Ben de gidip ona kurabiye yapacağım. Ekber, biz sinemaya gidecektik. Ay üzgünüm tamamen unutmuşum. Evet ama iyi dost bulmak zor. Bunu anlarsınız değil mi? Aslında anladım. Harika sağ olun. Çocuk kurabiye yapacak. <gülüyor> Hadi gidip izleyelim. Hey bu gizli bir tarif. A kurabiye hamuru yap. B çöpe at. Çünkü sen yapamazsın. Doğru mu? Siz onu dinlemeyin değerli benzersiz kurabiye şeyleri. الله لا إله الله الله أكبر الله الله لا إله الله الله أكبر الله ولله